Osman Aydın arkadaşım da size dijital üretim teknolojileri IOT kısmı ve bunların kurumsal sistemlerle entegrasyonunun entegrasyonun nasıl olacağı hakkında yine bir sunum ve demo hazırlığı yaptı. Kendisi bir sunum yapacak. Sonrasında bu şekilde devam ediyor olacağız. Sizden ricam sorularınızı en son alabilirsek çok sevinirim. NPM modülü PDM link dışında ayrı bir modüldür. MPM'lik modülü ve üretim bomunun oluşturulması ve proses planlarının buna bağlı olarak proses planlarının iş talimatlarının oluşturulması ile ilgilidir. Bunların tek bir PLM sisteminden yönetilmesi, tek bir sistem üzerinden yönetilmesi aslında bir avantajdır bizim için. Burada tek bir sistemden yönetilmek söz konusu. Böylece e, tasarım, i e dediğimiz tasarım kısmında yer alan bomunuzun, e, ürün ağacınızın üretim ürün ağacı ile birlikte hem ilişkili bir şekilde hem de es zamanlı yönetilmesi söz konusu olmaktadır. Bu da tabii ki size bazı büyük avantajlar sağlar. Bunun dışında ayrıca e, proses planlarının, e, operasyon adımlarının tanımlanması, e, kaynakların hatta sistemde tanımlanması operasyon adımlarına ilgili parçalarında eklenerek operasyon planlarının oluşturulması ve daha sonra iş talimatlarının oluşturulması şeklinde e, PLM sisteminde MPM sisteminde yönetiyor oluruz. E, bu şekilde de ayrıca e, en sonunda da daha sonra tabii ki ERP sistemleriyle de entegrasyon söz konusu olabilir istenilen durumda. E, peki bu bize ne sağlar? E, eğer biz MPM Link modülü ile üretim bonumuzu eş zamanlı olarak, üretim, tasarımda eş zamanlı olarak oluşturabilirsek ve e, bununla ilişkili bir şekilde yönetebilirsek bize değişiklikler so sonucunda gelen maliyetlerin azaltılması ve üretim maliyetlerin azaltılması şeklinde faydalar sağlar. İkisi eş zamanlı iletildiği, yönetildiği durumda tabii ki süreç daha da e, eşlenik bir şekilde Concured birlikte yönetiliyor, olur. Demo kısmına geçeceğim. Peki demoda nelerden bahsedeceğim? Bundan burada bahsedeyim. Demo kısmında NPM link modülünden bahsediyor olacağım. Tabii ki tasarım bomundan, üretim bomunun oluşturulması, nasıl oluşturulduğu ve nasıl ilişkili bir şekilde yönetildiğinden bahsedeceğim. Sonrasında kaynakların yönetimi nasıl oluyor, bundan bahsedeceğim. Tabii ki sonra, sonra proses planlarının oluşturulması ve ilgili üretim bonundaki ilgili parçaların proses plandaki adım, operasyon adımları ile ilişkilendirilmesi, bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra iş talimatlarının oluşturulması, e, vinçli üzerinde e, ve bir değişiklik yapıldığında, yine e, tasarımda bir değişiklik olduğunda tasarımdaki değişikliğin üretime nasıl yansıyacağı, proses planlarına da nasıl yansıyacağından bahsedeceğim. en sonunda da dediğim gibi istenildiği durumda eee ya da dediğim gibi ERP sistemleriyle entegrasyon bu adımda sağlanabilir. Bundan da bahsediyor olacağım. Demoya geçiyorum. Ben şu an sisteme bir üretim Mühendisi olarak giriş yaptım ee, ve bir drone'um var. Sky Driver, e, Rider diye bir product altında bir drone e, ürün harcımı olacak burada. Bir end item, bitmiş bir ürün. Ee, bu design görünümünde yani bu design görünümü bunun e, şu anda tasarımdan gelen ürününün anlamına geliyor. Tasarım, e, üretim ürünü tasarım evren ağacı diyebilirsiniz. Yani nasıl tasarlanmışsa aynı şekilde üretim e, e, ürün ağacının oluşturulması. E, burada Winch'te filtrelemelerimiz var. Bunları özellikle bu zaten e, bombların yönetiminde çok kullanıyor olacağız. Ve, üretim ürün ağacı içinde geçerli olacak. Burada şu andaki filtremin design ve working olduğunu görüyorum. Şu an design görünümünde yani tasarım görünümünü görüyorum ben. Ee, burada tabii ki istediğim gibi parçalarımı görebilirim, alt montajıma bakabilirim, açabilirim, istediğim seviyelere istediğim gibi bu ürün açımda şu anda e, incelemeler yapabilirim. Peki ben bu ürün açımdan sonrasında bir üretim bomu oluşturmak istiyor isem nasıl olacak? Bundan bahsedeceğim. NPM e, link modülü ile Bom Transformer diye bir pop-up sayfasıyla bir sayfa açılıyor olacak biz artık. Üretim ürün harcını oluşturabilmek için. Burada iki Ekran görüyorsunuz. iki ürün ağacı olacak solda ve sağda. NPM linkin özelliği dediğim gibi tasarımla ilişkili bir şekilde üretim ürün harcını oluşturmak bizim için faydalı olan. Bu şekilde o yüzden sol tarafta Design Working, buraya Upstream tarafı diyoruz hatta Upstream Bom diyeceğiz. Burada da Manufacturing Working filtresini görüyorum. Yani burada da üretim ürün harcının en son güncel hali diye şeklinde. Buraya da Downstream Bomb diye ifade ediyor olacağız. Ve bu iki ekranda buradaki değişikliklerin aynı şekilde istediğimiz duruma tabii ki ürün üretim ürün harcına yansıması söz konusu olacak. Bakın burada bazı ikonlar görüyorsunuz. Yeşil ya da böyle üçgen işaretleri var. Bunların anlamı Equivalent link diye bir özellik oluyor olacak NPM'inize. Bunun anlamı iki parça arasında, iki montaj da olabilir tabii ki, iki linçli part arasında ilişkinin sağlandığı anlamına geliyor. Mesela şunun şu an üretim ürününün aracında da bir eşleniğinin olduğunu bana ifade ediyor. Equivalent part'a gidilsem, points to iteration diyor. Peki ben hangisi bu, nerede bu, hangi? Diğer taraftaki parça ya da minçip park diye sormak istediğinde bana buradan bakın bulabiliyor sistem ve bunu buradan gösteriyor aynı şekilde burada diye. Ve gördüğünüz gibi ürün ağacım burada bu seviyeleri var. İstediğim seviye farkları yani birinci seviye, ikinci seviye burada farklı ürün ağaçları oluşturabilirim. İstediğim gibi parçalayabilirim. Yeni pantom parçalar, hayalet parçalar altında belki bir kısmı kit gibi şeklinde satılıyordur. O şekilde oluşturabilirim. Ham madde ekleyebilirim. Yani üretim ürün ağacını istediğim gibi tasarımdan ilgili e, venture part ilgili ürünleri cool parçaları kullanarak istediğim gibi yönetip oluşturabilirim. Buna bir imkan sağlıyor sistem size ve arasında da ilişki kurarak bu şekilde tasarımda bir değişiklik olduğunda bunu da bu tarafa istediğim gibi yansıtabilmeme imkan sağlıyor. Ayrıca bakın üçgen işareti görüyorsunuz bunun üzerine geldiğinde de equivalent part does not exist on any iteration. Bu şu demek bunun üretim e, Manufacturing görünümünde üretim bomu diye ifade edeyim. Bu arada istediğim kadar görünüm de oluşturabilirim. E şimdi birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi üretim ürünü ağacı oluşturuyorum ama belki üretim yeri bakımından spesifik bayrı bomlar da oluşturuyor olabilirsiniz. Ürün ağaçları da oluşturuyor olabilirsiniz. Sistem buna da imkan sağlıyor. Farklı üretim yerleri için farklı üretim bomları da oluşturabilirsiniz. Bunların da yeni görünümler. Mesela plant A, plant B, plant C gibi hatta şu an göstereceğim birazdan gibi farklı üretim ürün ağaçları da istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Üretim ürünün farklı olması ile istediğim kadar istediğim e, üretim ağacını oluşturabilirim. E, bunun karşı tarafta eşleniğinin olmadığını görüyorum üçgen işareti olduğunda. Bir de böyle saat işareti geliyor olacak. Bu da equivalent part exists but does not point to rate is Yani işte dediğim gibi bu tarafta bir değişik tasarımda bir değişiklik olduğunda üretime yansıyıp yansımayacağına karar vermek ve bu arasındaki ilişkiyi sağlayabilmek için tasarımda bir değişiklik yaptığınızda bu ekranı açtığınızda sağ ikonu geliyor olacak. Siz sonrasında bunun karşı taraftaki hangisi ise ilgili parça bunu inceleyip değişikliği aktarmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz buna göre karar vererek yönetiyor olacaksınız. Bu şekilde ilişkili bir şekilde yönetiyorsunuz. Dediğim gibi yine filtreler önemli. Burada Design filtresi, default, design olarak şurada working olarak görüyorum. Şurada da filtrelerimde, hatta kaydedilen filtrelerde, bakın farklı e-bomb, m-bomb, m-bomb dediğimiz manufacturing görünümü, plant A, plant B, plant C şeklinde farklı üretim yerleri içinde farklı e, bomlar oluşturabilirim ve görünümlerle bunu yönetebilirim. Bunun dışında burada atribütleri inceleyebilirsiniz. Bakın bu hangi Tabii ki? Minci Parti'nin üzerine gireseniz onunla ilgili aşağı kısımda yine yetişimliklerini görüyor olacaksınız 2 kısımda da. Altında kullanılan parçalar yine uses tab şeklinde burada görebilirsiniz. Tabi burada seçtiğinizin üzerinden burada ifade ediyor olacak. Görüntüleme özelliği. Zaten bom oluştururken görüntünün de e, eş zamanlı olarak oluştuğunu görüyor olacağız. Burada görüntüleri de ayrıca görebilirsiniz iki tarafında. Buradaki yüklenmedi galiba şu an. Equivalent Part dediğimiz kısımda pardon tam yükleniyordu galiba. Equivalent Parts'da ilişkili equivalent linki olan linki partı hangisi ise bana onu burada gösteriyor olacak. Bakın bu üretim tarafındaki görünümü bu da tasarımdaki görünüm. Equivalent Parts'da bunun ilişkili olduğu daha doğrusu bu şuradaki parts da, bunun ilişkili olduğu üretim tarafındaki inçi part hangisiyse onu buradan da ayrı takip edebilirsiniz. Doküman ilişkilendirmek mümkün. Proses planlar yine buradan ifade ediyor olacağız. tabii ki şu kısımda burası downstream görünümü, üretim görünümü. Tabii bunları bunları düzen, düzenleyebilir. Önemli olan her zaman filtreleri kontrol ederek hangi tarafta hangi filtrelerin olduğunu takip ederek iki kısımda da bir ilişkili bir şekilde yönetmek tabii ki. Proses planlarını görebilirim bakın burada. Proses planını görüyorum. İlişkili döküman varsa görüyorum. Plant bilgisi, üretim yeri bilgisi neyse onları görebilirim burada. Alternate bomb farklı farklı ürün ağaçları oluşturulabilir demiştim. Alternatif üretim ürün ağaçları da oluşturabilirsiniz. Onları da yine bu tab altından, alternate bom altından görebilirsiniz. Farklı plantlar için oluşturabiliriz demiştim. Kontrol karakteristik özellikleri. Tolerans bu kriyo içerisinde genelde tanımlanıyor. Buraya da bu şekilde aktarılıyor aslında ama eğer bir tolerans değerleri kontrol karakteristik eklemek istiyorsanız bunu da yine bu tabağın altından e, ekleyebilirsiniz tabi ki. E, minimum, e, maksimum değer vermek istediğiniz ölçümler için burada bunu ilişkilendirmeniz yine mümkün. Bunun dışında e, şimdi burada manufacturing görünümünü görüyorum. Ben şu an e, hep bizim birlikte sizinlerle birlikte aslında başka bir görünümde plant B görünümünde bir ürün ağacı oluşturmak istiyorum yine tüm ürün ağacına. Bakın görünümümü değiştirdim. Şurada plant B olarak geliyor olacak. Refresh yapalım. Bu tarafı da refresh yapıyorum. Plant B görünümü var, burada da dizayn görünümü var ve gördüğünüz gibi Plant B görünümünde şu an bir şey e, oluşturulmadığı aslında ifade ediyor. Bu eski görünüm Manufacture'den göre birazdan zaten o yok olacak. E, üçgen işaretinin gelmesi bu bomun Plant B görünümüne ilişkili hiçbir bomunun olmadığını ifade ediyor bana. Bir tane biz oluşturmaya başlayalım örnek olarak. Burada e, bu arada... <gülüyor> Şimdi üretim ürün ağaçlarını oluştururken belki aynı e, numaralarla e, üretim bomunu oluşturuyor olabilirsiniz. Ya da farklı belki bir e, suffix bir numara ekliyor olabilirsiniz e, ilgili parça numarasına. Ya da belki yeni bir numara, SAP'den bir numara alınıyor olur. E, ya da bir ERP sisteminden belki o numarayı kullanmak istiyorsunuz. Bunları her şekilde sistemde yönetmek, yine de ilişkileri korumak mümkün. Burada New Downstream Branch dediğimde, New Downstream Part" dediğinizde aslında farklı bir numara vererek ilişki kurarak yönetiyor oluyorsunuz. New Downstream Branch dediğimde de aynı "Vinci Park numarasını yani şu numarayı koruyarak sadece plant B görünümünde bir ürün ağacı oluşturmaya başlıyorum olarak ifade ediyor. Do not aslında alt kısmını getirme diyorum. Yani top bir assemblymi sadece plant B görünümünde oluşturuyorum şu an. alt kısımlarını ben istediğim gibi ekleme, çıkarma şeklinde seviyeler bazında düzenliyor olacağım. Bakın oluşturduğum anda direkt yeşil tik oluşuyor. İlişkili bir şekilde. Sonrasında e, sürükle bırak mantığı çalışır bu arada. Bu ekranda istediğimiz gibi. mesela şu iki kamera assembly ve kontrol modülü alıyorum, tutup sürükleyip bunun altına ekliyorum. Tabii ki check out ediyor üst montaj her zaman altına bir parça eklediğinizde her zaman üst taraftaki montaj check out edilir check out etti ve bakın bu şekilde ilişkilendirdi şimdi diyorum ki ee, şu an bu arada şunu da görüntüleyelim görüntüsel ya yani görüntü olarak da ayrıca oluşumunu inceleyebilirsiniz ben aynı anda farklı yerlere tıkladım o yüzden bir dakika şöyle yapalım bunun üzerine tıklayalım visualization tabını da açalım Evet, burada da açalım. Bakın, bu şekilde takip ediyorum ayrıca. Neleri ekledim, neleri ekliyorum. Buradan da görüntü olarak da görebilirim. Sonra e, diyorum ki şunu da aldım, tuttum, sürükledim ve bunun yine altına yapıştırmasını istiyorum. bir seviye olarak gelsin. eklede sonra diyorum ki ben yeni bir pinch parça oluşturacağım ikit gibi üst, üst, e, montajın altında başka diğer parçaları ekliyor olacağım upper e, body asm diyelim plant b görünümünde okey numarası otomatik oluşuyor. Finish dedim. Burada da istediğim gibi dediğim gibi Winch Part oluşturmaya devam edebilirim. Görüştürdüm. Şimdi diyorum ki Buna da şu Part'ımı alayım ee, Motor Bir de Upper Skyrider'ı sky aldım ve bunun altında oluşturmasını istiyorum. Bakın ekledi, bu arada olarak da geliyor, sonra diyorum ki ben bir tane daha oluşturayım deyip aksesör için bir Winchipart daha yapalım. Ve buna da Battery label kontrolle seçiyorum, e, quick access ve view access kavra aldım ve bunları da bunun altında olmasını istiyorum. Dün gibi istediğim seviyelerde, istediğim kralolarda istediğim gibi oluşturabilirim. Bunu da oluşturdum. Bir de diyorum ki. Burada bir software'imiz var. Software'in üçüncü parti oluşturulan Pinway. Bunu aslında kontrol modülüne götürmek istiyorum. O yüzden bu modülünün görünümünü değiştirmek istiyorum. Design değil de plan B görünümünde olsun istiyorum. Duplicate with propagating vardır, duplicate without propagating. Bunlar zaten eğitim sonunda ayrıca anlatılıyor da alt parçaları e, montaj, mesela alt bir montajta parçaların altındaki dizayn görünümüdeyse dizaynla mı devam etsin, onların da bir görünümü değişsin, üretim görünümü ya da farklı plant B görünümüne mi geçsin gibi gibi seçimlerle ilgili o, o özellikler. Şöyle tutalım. bu şekilde ürün ağcımı oluşturduğumu varsayıyorum ve şu an bütün check outlu mal check bütün check outlu çekim yapacağım. Çok bakın çok kısa bir zamanda bir üretim ağacını oluşturmuş oldum. Tabii bu ekranda daha bir sürü özellik var. Ee, mesela kıyaslama, karşılaştırma ya da değişiklik sonrasındaki değişiklik bildirimi sonrasında bir değişiklik yapılmışsa onların aktarımı gibi gibi bir sürü kıyaslamaların yapıldığı ekranlar burada söz konusu değişikliklerin. Şimdi mesela ev seviyedeki buradaki tasarımdaki ve buradaki plan B görünümündeki üretim en seviye taf seviyedeki inç vinç seçip Reconciliation Assistant'ı açtığım zaman bana bakın karşılaştırma ekranı çıkarıyor. Çünkü karşılaştırmada yapabileceğiniz tabii ki ekranlarımız var. Burası değişiklikten gelen aktarımlarla ilgili. Bu tarafı Compare, Compare Upstream, Downstream. Diyorum ki tüm özellikler bakımından bana alt seviyeleri skip etmeden, onları da es geçmeden bana kıyaslama yap diyorum. Burada bakın search results altında adetler bakımından o tarafta e, downstream'de oluşturulmadığı ya da şey olduğu, mesela drone body'nin karşılığının olmadığını söylüyor. Ve bu hangisi bana göster dediğimde bakın bombda da karşılığını görüyorum. Bu şekilde e, gözünüzden kaçan e, bomb oluştururken gözünüzden kaçan eksiklikleri de bu şekilde adetler basında ya da Oluşturmadığınız eksik kalan parçalar hızına takip edebilirsiniz. Karşılaştırma ekranlarımızda var. Şimdi bunun dışında e, üretim ürün ardından oluşturduğumda ben bir de proses plan oluşturmak istiyorum. Ayrıca şunlar yeni gelen özellikler bakımından plant ekleme ve plant spesifik bazı attribütler oluşturma gibi özellikler de geldi. Yani mesela bunun şurada plant var. Bakın plant B'ye ilişkilendirildiğini görüyorum ben. Hatta şurada görünümde Show Height Specific Related Information da Extended Datayı seçtiğim zaman Plant B'ye bakın geldi. Bunun bilgi sayfasında da ayrıca mesela şöyle yapalım hatta Depo bilgisi, nerede saklandığı ya da bazı spesifik başka atribütler eklemek istiyorsanız storage location ya da plant specific status ya da farklı sizin eklemek istediğiniz planta özel bazı diğerler varsa bunları da ilişkilendirmeniz, plan oluşturmanız yine mümkün. Bunlar konfigüre edilebilir özellikler yani bir depo alanına ifade etmek ve bunu yazmak belirtmek istiyorsanız bunları da ifade edebilirsiniz. Bu ekranlarda takip edebiliriz. Yine bom transfer mormuş ekranıma geri döneyim. İstediğim gibi bunu tekrar gizleyebilirim. Extended data'yı tekrar gizleyebilirim. Ve proses plan aşamasına geliyorum. Bir proses plan oluşturmak istiyorum. Bu bu, bu, bu plant B görünümü için bir proses plan oluşturmak istiyorum. Şurada insert new'e tıklayarak yeni bir tane oluşturuyorum. Yeni bir üretim ürün ağacı ay pardon, üretim, e, proses plan iş talimatı oluşturacağım örnek olarak bu şekilde Skyrard Drone dedim isim veriyorum ve diyorum ki bu plant B için olacak görünümü plant B olsun collection kategorisi OK dedim bakın oluştu Sonra bunun bilgi sayfasına gidiyorum. Proses plan sayfasındayım. Şimdi operasyon adımlarımı oluşturacağım. Peki operasyon adımlarında hangi e, malzemelerin kullanıldığı, hangi e, nerede, hangi work center'da çalıştığı, hangi operatörün yer aldığı gibi bilgileri operasyon adımlarında ilişkilendirebilirsiniz. Bunları da Kendiniz sistemde bir kütüphane oluşturulabiliriz. Mesela Manufacturing Resource Library diye bir kütüphanemiz var. Örnek. Bu kütüphanede bakın hangi plantlar, hangi üretim yerleri, hangi tooling, work center, fixtures gibi bunları tanımlayarak daha sonra ilgili e, proses planları ve iş talimatlarını oluştururken bu e, oluşturduğum kütüphaneden yararlanıyor olacağım. Mesela plantanlığın için girdiğimde bu bir kaynak üretimde proses plan oluşturmak için kullanacağım bir kaynak Plant A Farklı farklı kaynak tiplerimiz var tabi Şurada da size oluşturulabilecekleri göstermek amaçlı yapısını göstermek istiyorum Bakın Line bazında Hatlar bazında Process Materials Burada gruplanmış Yani bu planta kullanılan malzemeler 8 işte stations, tooling neyse Bunlar kütüphanede saklanıyor olabilir ve daha sonra lanta için bir operasyon e, proses plan oluşturacaksam ilgili üretim ürüneceği için ben bu adımlardaki bu e, ilgili malzemeleri work center'lere tutup çekip ilgili proses planıma ekleyerek kolaylıkla da proses planımı ve iş talimatımı oluşturuyorum. Ve tekrar oluşturduğum proses planıma geri dönelim. Operasyon adımları ekleyeceğim. Dört tane adım eklemek istiyorum. Bunlara da bir isim verelim. Hangi adımları yapacağım, neler yapacağım. Assemble, kamerata, body dedim. Install, kontrol. control, modül pop. Eee 3. adımda assemble upper body altla montaj şeklinde. Ee, en sonda da install battery accessory kısmında battery and covers diye ne hangi adımlarsa, ne yapılacaksa, hangi adımları söz konusuysa bunları isimlerini oluşturuyorum. Aha bunu bir dakika yazamadım galiba. Bu şekilde oluşturdum operasyon adımlarımı. Ayrıca operasyon adımlarını bakın burada solda peşif attribute kısmına geldiğinde burada bazı attribute değerleri var ya da bakın long description ayrıca bir açıklama bir şeyler yazmak istiyorsanız bir bilgi mesela şurada bir bilgimi eklemek istiyorum ben ilgili üretimdeki arkadaşa faydalı olması açısından neyse yazmak istediniz bunları da ilişkilendirebilirsiniz bunlar daha sonra tabi ki iş talimatlarında yer alıyor olacak ee, kaydetmemiz gerekiyordu Şurada save butonumuz var, kaydettik ve sonra e, tabi bu operasyon adımları oluşturdum ama altında hiçbir kaynağım ya da bir e, üretimden, üretim ürün ağacından parçam hiç ilişkili değil. Bunları da ilişkilendirmek istiyorum, şurada open part dediğimde bu üretim ağacı hangi, pardon bu plan hangi üretim ürün ağacı için oluşturuyorsam bakın bana en solda getiriyor, geldi. Bilant B şimdi oluşturduğum ürün, üretim ürün ağacı ve e, diyorum ki sonra burada da aynı şekilde tutup tut, sürükleme mantığı yine aynı şekilde çalışır. Ekranlar çok kolay ve oluşturmak çok kolay eğer gerçekten her şeyimiz hazırsa operasyon adımına tuttum ve sürükleyerek bıraktım altına eklemiş oldum. Ve burada allocation status var. Bu da operasyon adımında kullanılmadığını ifade eder. Şurada display part allocation dediğim anda hangilerini kullandım operasyon adımında, hangilerini kullanmadım. Bunları da takip edebilirim. Bakın. Bunu birinci adımda dedim. Şimdi daha sonra kontrolü şş, ikinci adıma ekledim. Upper body'yi üçüncü adıma ekledim. sonra da son adıma ekliyorum. Bakın bu şekilde oluşturdum. En azından ilgili parçaları ilişkilendirdim. ilgili operasyon adımlarıyla. Şurada display part allocation dediğimde hepsinin kullandığımı görüyor olacağım. Peki ee, tamam. İlgili kim operatör, work center ya da malzeme kullanılacak neler onları da ilişkilendirelim. Buradan arayıp kaynaklarımı görmek istiyorum hınımlı kaynaklarım. Kaynaklardan seçimler yapacağım. Bilgi operasyon adımları yine ilişkilendiriyor olacağım. Örneğin, Inspection, Work Center var. Load diyorum. Yükledim buraya. Bakın görüntüsünü falan da görebiliyorum artık. Aşağıda geliyor olacak. Diyorum ki ben bu Work Center'ı tutup yine sürekli diyorum ki birinci operasyon adımıma ekle. Ee, dediğim gibi istediğiniz kadar tutup, sürükleyerek ve burada ilgili e, kaynaklardan ilişkilendirmeler yapabiliriz. Bu ekranı kapatıp, şimdi diyorum ki ben bu yaptığım değişikliği bir kaydedeyim, size daha sonrasında hali hazırda oluşturulmuşluğu da göstermek istiyorum daha geniş kapsamlı olan, onu da göstereceğim. Ve diyorum ki, bu operasyon adımında görüntü olarak şimdi bir de ilgili e, iş talimatlarında görüntü olarak da ilişkilendirmeler yapabilirim. Görüntülerini operasyon adımlarında, hangi e, hatta e, video yüklemeleri ya da böyle e, görüntü eğer bir döküm olarak görüntüyle ilişkilendirmek istiyorsanız bunları da yapabiliyoruz. Ben mesela şurada kendim bir görüntü oluşturmak istiyorum. Kaynakları önce yüklemesini isteyeceğim. Kaynağımda ilişkilendirsin eklediğim Word Center. Sonra sonrasında KryoView'dan bir görüntü oluşturup ekleyebilirsiniz. Animasyonlar oluşturabilirsiniz. Emket modülü ile dökümandan görüntü ilişkilendirebilirsiniz. Bir dokümanınız varsa onun görüntüsünün gelmesini istiyorsanız bu şekilde yönetmek mümkün. Önce bir bakın şu eklediğim work ile burada e, görüntüsünü görüyorum. Visualization altında. Bir tane default bir representation oluşturacağım öncesinde. Buna Default bir görüntü diyelim. Görüntüsü oluşsun. Biraz süre verelim ki onun Default görüntüsünü oluştursun. Sonrasında o Default görüntü üzerinden ben Kendim bir görüntü yapacağım ve bunu kaydedeceğim. Criovide açıyorum. Şu şekilde görüntüm geldi. Şimdi ben diyorum ki Sumar seçtim. Vatanı yapmışım. Oluşturdum örnek. Bu görüntünün gelmesini istiyorum. Hatta belki bir not eklemek istiyorum. Ne yazmak istiyorsanız, nasıl bir not eklemek istiyorsanız, örnek. Tabi bunların karakterlerini düzenleyebilirsiniz, boyutunu ayarlayabilirsiniz, rengini ayarlayabilirsiniz. Ve sonra Bunu kaydetmek istiyorum anotasyon olarak. Kaydettim. Çıkıyorum. Bu ayrıca doküman eklemek istiyorsanız iştihal emanetine proses planınıza buraya dokümanlar ekleyebilirsiniz. Sistemdeki var olan bir dokümanı ilişkilendirmek istiyorsunuz örnek. Ya da İkinci operasyon adımı için başka bir dokümanı ilişkilendiriyor olacağım. Ve bunun görüntüsünün de ilgili iş talimatına yansımasını istiyorum. Görüntü olarak gelmesini istiyorum. Değişiklerimi kaydediyorum. Şimdi iş talimatımı oluşturacağım. Work Instruction üzerine tıklayarak Bakın ilk adımda ilk operasyon adımında hangi parçaların kullanıldığı oluşturduğum görüntü bunun üzerine tıkladığınızda Creo açar ayrıca yazdığınız notlar ee, Döküman ilişkilendirmişsem onun linki, ki dökümanı sanırım ilişkilendirmemişim birinci adımda. Dökümanı ilişkilendirmişse bunun linki, onu da gelir. İkinci adımda ee, bir dökümanı ilişkilendirdim ve bunun yansımasını istediğim görüntü, bir jpeg görüntü, bunu görüyorum. Hangi parçaların alak edildiğini görüyorum. Kaynak eklenmişsem onları görüyor olacaktım. Ben birinci adımda bir kaynak ekledim, ikinci adımda kaynak yoktu bu şekilde şurada bunu da inspection work center olarak görüyorsunuz mesela work center eklemiştim. Bu şekilde bir iş talimatımız oluşuyor olacak. Benim sizinle birlikte yapmak istediğim bir iş talimatıydı. Sistemde var olana bakalım. E, o iş talimatını inceleyelim. En azından onda daha fazla görsel olarak hani benim şu an size demo sırasında hazırladığımdan daha fazla bir içerik oluyor olacak. Onu birlikte inceleyelim. Ayrıca e, aynı parça numarası ile oluşturduğunuz üretim bomları farklı plantlar içinde olabilir. Aynı numarayla oluşturduğunuzda bakın bunu e, geçmiş story sekmesinde görünümlerinizde plant, plant B mesela oluşturulmuş manufacturing görünümü. Bunları burada görüyor olacaksınız. Bunları buradan takip edebilirsiniz. Manufacturing görünümüne gittim. Burada ürün ağacını görüyor olacağım. Related Object tabında da Proses planını yer alıyor olacak. Bakın, Proses plan. Burada. Ona tıklayalım. Bu önceden oluşturulan bir Proses plan. Size daha ayrıntılısını göstermek için bunu açmak istedim. Adımlar, kullanılan kaynaklar, Hangi parça hangi adımda kullanılıyorsa o. Bakın bu şekilde oluşturuluyor. Ve bunu Work Instruction'da açmak istersen, iş talimatı olarak görmek istersen bu şekilde görebilirim. Animasyonlar dediğim gibi olduğunda burada ayrıca animasyonlar için link geliyor. Üzerine tıkladığınızda animasyonlar da görebiliyor. İş talimatlarını da bu şekilde oluşturabiliyoruz. Şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı? Alayım. Sonrasında Osman arkadaşıma ediyor olacağım. Peki. Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musun Burcu? Ben seni duyuyorum, evet. tamam şu an şu an kontrol sende. Tamamdır, ee, ekranım geldi mi? Evet, ekranını Surum yürüyorum. Sunum ekranım. Full değil. Tamam, süper. Şimdi yapacağım onu. Başlatalım sunumu. Daha sonra da ilerleyelim, bu şekilde. Ee, teşekkürler anlatımın için Burcu bu arada. Ben de e, hızlıca başlayayım. Ee, ben Osman Aydın. informatik Bilişim'de Endüstriyel IoT e, ve Artırılmış Gerçeklik uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, yaklaşık son 6 yıldır IoT ve Artırılmış Gerçekliğin Endüstriyel alanda konumlandırıldığı projelerde çalıştım çeşitli firmalarda. Bunların kimi sistem integratörü, kimi e, diz stüktörü, kimi IoT alanında kendi çözümlerini, kendi donanım ve yazılım çözümlerini geliştiren firmalardı. E, yaklaşık beş ay önce de informatik ekibine katıldım. E, Webinarım bu kısmında ben dijital üretim teknolojilerinden ve bu kapsamda Endüstriyel IoT Platform Çözümümüz Thingworks üzerinde geliştirilen üretim uygulamalarından bahsedeceğim. Gerçek zamanlı üretim performansı e, takibi, ekipman izleme ve yararlanma, e, bağlı iş birimleri. ve e, Az önce e, Burcu'nun anlatmış olduğu bu e, dijital iş talimatlarının NPM link sistemi üzerinde oluşturulan proses planlarının e, üretim sahasında bu Endüstriyel IoT çözümü içerisinde nasıl uygulandığını e, bir uygulamasını göreceğiz, örneğini göreceğiz. Son kısımda da hızlıca bu uygulamaların, bu çözümlerin diğer kurumsal sistemlerle entegrasyonundan bahsedeceğim. Bu kısmı kapatmak istiyorum. Bu demoya geçmeden önce kısaca ThingWorx platformunu bir önce anlatmak istiyorum. ThingWorx endüstriyel IoT alanında lider bir çözüm olarak kabul ediliyor ve iki ana kullanım alanı var. Bunlar akıllı bağlı ürünler ve akıllı bağlı operasyonlar. Dolayısıyla ThingWorx ile ürünlerinizi yani üretmiş olduğunuz ürünlerinizi veya ekipmanlarınızı veya üretimde kullandığınız makine veya ekipmanları bağlı hale getirebiliyoruz. PLC'ler gibi endüstriyel cihazlara ve farklı endüstriyel protokoller kullanan ekipmanlara bağlanabiliyor ve veri çekebiliyoruz. Aynı zamanda uç nokta cihaz dediğimiz IoT sensör ve gateway cihazlara da bağlanıp veri alabiliyoruz. Bunun yanında diğer kurumsal sistemlere ve uygulamalara bağlanıp bunlar arasında veri alışverişi sağlanabiliyor. Ve aynı zamanda bu farklı sistemler arasında otomatik iş akışları da oluşturabiliyoruz. Daha sonra bu veri kaynakları üzerinde bir model inşa ederek fiziksel nesnelerin dijital karşılıklarını yani dijital ikizlerini oluşturup e, bu veri kaynakları ile dijital ikizleri birbirine bağlıyoruz e, ve bu verileri görselleştirdiğimiz veya bunların üzerine farklı çözümler inşa ettiğimiz arayüzler ve ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirebiliyoruz ki birazdan bunlar bu örneklerden, bu uygulama örneklerinden birini göreceğiz. E, Thingworks, analitik e, kabiliyetleriyle de öne çıkan bir platform ve çeşitli e, makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak e, dört farklı seviyede analitik çözümü geliştirme imkanı veriyor. Bunlar tanımlayıcı, teşhis edici, kestirimci ve adaptif analitik e, olarak tanımlanıyor. E, ve Bu dört farklı seviyeyi kullanarak e, sahada ne olduğunu, e, neden olduğunu, bundan sonra ne olacağını ve bu bilgiler doğrultusunda bizim hangi aksiyonları almamız gerektiğini gösteren ve karar destek sistemleri veya karar otomasyonu da sağlayan İleri seviyede çözümler geliştirilebiliyor Tinkerbox üzerinde. Ee, akıllı bağlı ürünler kategorimiz için servis optimizasyonu altında listelen çözüm, listelenen çözümler var. Burada gördüğünüz uzaktan servis, müşteri servis, veri bazlı tasarım veya ürün zekası gibi uygulamalar var. Ee, bağlı fabrika ekipmanları içinse dijital üretim Tadı altındaki çözümlerimiz ve uygulamalarımız var. Birazdan bu uygulamalarla ilgili yani gerçek zamanlı üretim performansı, izleme, ekipman izleme ve yararlanma bağlı iş ve dijital çalışma talimatları uygulamaları göreceğimiz bir örnek uygulama açalım şimdi. Bu e, PTC'nin ulamadaki müşterilerinden e, Polaris adında bir firmanın kullandığı uygulama ve e, bu firma kar motosikletleri üretiyor. Gördüğünüz uygulamada bu e, ürünün üretildiği e, 9 farklı lokasyon var. E, bu 9 farklı lokasyondaki 9 fabrikanın e, tüm detaylarını diğer hat bazında ya da ekipman bazında üretim performansını, ekipman verimliliğini, ee, ileriye yönelik olarak e, oluşacak arızaları işte bir kestirimli bakım çözümü ile birlikte e, gösteren bütün detaylı ekranları içeren hem e, bu e, üretim ekipmanlarından toplanan detaylı verileri e, görselleştirdiğimiz hem, hem bu performans verilerini e, görebildiğimiz aynı zamanda da WinChill sistemi ile de entegre olarak e, iş talimatlarını, sahada, operatör ekranlarında uygulanmasını sağlayan kapsamlı bir uygulama. Şimdi fabrikalar kısmına gelelim örneğin. Burada 9 farklı lokasyonda fabrikamız var dediğim gibi. Ve her bir seçilen fabrika için konsolide edilmiş halde bir ana ekran görüyoruz. Bu ana ekranda genel fabrikamıza ait genel bilgileri. Bu fabrikadan gelen son alarm bilgilerini, işte gecikme riski olan iş emirlerinin, iş talime hatlarının bilgisi veya bakım veya plansız duruşlara ilişkin alarmları bu ana ekranda görüyoruz. Bu fabrikamızda bulunan ekipmanlarımızın listesi ve onların durumlarını bu ana ekranda görülüyor. Performans verileri bu fabrikadan gelen kalite ve o iyi değerleri yani ekipman verimliliğine ilişkin değerleri yine bir grafik ekranda görüyoruz üretim KPI değerlerini ve üretim özetlerini e, tamamlanan, gecikme riski taşıyan veya e, şu an çalışmakta olan iş yenilgileri, adetleri ile birlikte görebiliyoruz. Bire performance kısmına geldiğimizde bu seçtiğimiz fabrikadaki hatlarımızı ayrı ayrı performans değerleri ile birlikte görebiliyoruz detaylı grafik ekranlarında. Production Schedule sekmesine geldiğimizde burada bu fabrika için tanımlanmış olan iş emirlerinin listesi ki bunlar vintçil sisteminden direkt olarak geliyor bakım sekmesinde yine bu fabrikadaki ekipmanlarımızın bakım durumlarına ilişkin genel verileri görüyoruz alarmlar kısmında da yine bu ekipmanlardan gelen yarıların listesi bir alarm geçmişini görebiliyoruz hat bazına geçelim hat bazında ee, yine seçilen hatta ilişkin genel bilgilerini, e, performans bilgileri, alarm geçmişi, bu hatta çalışan e, ekipmanlarımızın listesi ve bu hatta e, yararlanmamıza ilişkin. Yani bu hattın ne kadar süre çalıştığı, ne kadar süre hazırlık operasyonlarına vakit harcandığı, ne kadar süre boş kaldığı, herhangi bir iş emri atanmadan boş kaldığı ya da e, bir arızadan kaynaklı plansız duruş nedeniyle ne kadar süre durduğuna ilişkin verileri görebiliyoruz production kısmında yine bu hatta tanımlanmış var iç sisteminden gelen ise bu hatta tanımlanmış olan ürünlerin listesini görüyoruz. Burada her bir ürünü seçtiğimde alt ekranda ise bu ürünün komponentleri yani bileşenlerini görebiliyoruz ve bu üründen bu ürünü üretmek için her bir bileşenden kaç adet gerektiğini gösteriyor bize. ESET ekranına geçelim ve ekipman bazındaki ekranları da görelim. Daha sonra bu dijital iş talimatları ile ilgili olan kısma geçeceğim. Ekipmanlar sayfamızda da her bir fabrika altında listelenen ekipmanlarımızın genel listesini görüyoruz ve seçilen ürün pardon ekipmanla ilişki yine genel bilgiler Kullanım yani yararlanma bilgileri, alarm geçmişi, servis özeti ve bu ekipmandan aldığınız verileri burada ana ekranda, bunların değiştiğini de görürsünüz. Akım, voltaj ve sıcaklık parametrelerini alıyoruz. Biz bu, bu robot koldan şu anda. Aynı zamanda bu, bu ekipmanın arızalanma riskine ilişkin bir e, görseli de burada görüyoruz. Çünkü e, yalnızca anlık olarak verileri e, monitör etmiyoruz bu uygulamada. Aynı zamanda bu verilerin depolanıp, başlangıçta bahsettiğim bu analitik özellikleri kullanılarak ThinkWorks'un bir kestirimci bakım kapsamında sistemin bize uyarması da sağlanıyor ve burada arıza riskine ilişkin ilgilendirmeyi görüyoruz ki şu anda yüksek bir risk olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda buna etki eden faktörleri de burada gösteriyor bize sistem. Connect data kısmında bu Aldığımız parametrelerin detaylı gösterimi var. Akım, voltaj ve e, sıcaklık değerlerinin bir zaman çizelgesi üzerinde gösterim var. Utilizasyon ekranında e, bu ekipmanın çalışma süreleri, yani ne kadar süre çalıştığı, ne kadar süre hazırlık operasyonları için durdurulduğu, e, ne kadar süre e, plansız duruştan, e, plansız bakım nedeniyle, yani arıza nedeniyle e, duruş yaptığı ve ne kadar süre boş ilişkin verileri görüyoruz. Ee, servis tickets'a da hızlıca bakalım. Bu ekipmana ilişkin servis e, kayıtlarını görüyoruz. Burada açılmış olan ticket'ları veya burada gerekirse yeni ticket'la oluşturabiliyoruz. Ya da mevcutları e, update ediliyoruz. Dokümantasyon kısmında da yine bu ekipmana ilişkin e, dokümanları, işte e, güvenlik talimatları ya da garanti bilgileri vesaire gibi dokümantasyonlar var. The production kısmına gelelim. Burada seçilen e, fabrikaya ilişkin e, tanımlanmış olan iş emirlerinin tüm listesi gelecek. E, artı bu, bu fabrikadaki e, ekipmanlarımızı görüyoruz. İş emrinin detayları burada görünüyor. Eğer e, istenirse yeni bir iş emri kaydı da burada oluşturabiliyoruz. Da şöyle örneğini yapalım hemen. Bir vereceğimiz ekipmanı seçelim. Dijital iş talimatını buradan seçiyorum. Bu direkt olarak WinChill sisteminden çekiliyor. Demin e, Burcu arkadaşım göstermiş olduğu e, iş emirlerini listesini biz buradan e, görüp hangi iş emrini oluşturmak istiyorsak, hangisinin çalışmasını istiyorsak bu hafta onu seçiyoruz otomatik bir numara atıyor zaten. Öncelik belirtiyoruz, adetlerini belirtiyoruz, kaç adet üretilmesini istiyorsak ve hangi tarihte tamamlanmasını istiyorsak bu işe, bu bilgileri girdikten sonra, çalışacağı hat bilgisini de girdikten sonra Adverb Code'u bu listeye eklemiş olduk bu hafta verebiliyoruz son oluşturduğum bu listeyi Bununla birlikte, buom sayfasından da bahsetmek istiyorum hızlıca. Burada bu hatta tanımlanmış olan ürün veya ürünlerin listesini ve bu ürünün ürünü oluşturan komponent listesini görüyoruz. Demin de buna benzer bir ekran hat bilgileri ekranında görmüştük. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Burada iki sistemli çift yönlü bir entegrasyon var aslında. Bu IoT çözümü. PLM sisteminden çektiği bom verilerini, üretim bomu bilgilerini bu ürünü oluşturan komponent listesini burada bize gösteriyor parça bilgileri ve detayları ile birlikte ve bu ürünü üretmemiz için gereken parça adetlerini burada gösteriyor. Aynı zamanda ERP sisteminden de bu parçalardan elimizde, stoğumuzda kaç adet olduğunu da gösteriyor ve ikisini otomatik olarak kıyaslıyor birbiriyle. Eğer Stoğumuzdaki e, miktar bu ürünü üretmemiz için gereken miktardan daha düşükse e, bunu otomatik olarak kırmızı renkte işaretliyor. Onun üzerine tıklayalım örneğin. Aynı zamanda da bu e, düşük miktarda olan parçaları e, siparişinde otomatik olarak geçiyor sistem. Yani biz bu iş emrini bu hatta atadığımız anda bu kıyaslamayı yapıp, Stoğumuzdaki miktarla bu ürünü üretmemiz için gerekli miktarı kıyasladıktan sonra elimizde düşük miktarda parça varsa bu parçaları sistem otomatik olarak sipariş veriyor. Bunun nasıl yapıyor? Bu kurumsal sistemler arası entegrasyon çözüldü. Stigmer Flow'lar son kısımda kısaca bahsedeceğim. Bununla sağlıyor bu entegrasyonları ve otomatik iş akışlarını. Burada Work Instructions kısmında yine oluşturulmuş proses planlarının listesini görebiliyoruz. WinChill sisteminden geliyor. Eğer istersek buraya yeni ilave de yapabiliyoruz. WinChill'den gelen bilgilerin güncelliğini burada kontrol etme imkanımız var. Check for Latest dediğimde WinChill tarafındaki en son en güncel planımı kullandığımı t de alabiliyorum. Ee, ve burada da e, dijital iş talimatlarının e, bir ön görüntülemesini yapma imkanı var. Bunlar e, sahada bu operasyonu gerçekleştirecek, yani bu talimatları uygulayacak o, operatörlerin ekranları aslında. E, ve her bir adımda e, ne yapması ile ilgili talimatlar burada sıralanmış durumda. Şimdi bunun bir uygulamasını da yapalım hızlıca. Yani bir operatör ekranına bağlanıp. Burada Connected Work Startup'ımız var, bağlı iş birimleri dediğimiz, burada e, bağlı iş istasyonlarımız var ve bunlara atanmış olan yine iş talimatlarımız var, iş eminlerimiz var. Şimdi bunlardan birini seçerek e, sağda nasıl uygulandığını bunları görelim ve bu sistemden, yani sağdan daha doğrusu bu sistemlere, e, mühendislik birimlerine veya kalite birimlerine nasıl geri bildirim yapıldığını, çıkan problemlerle ilgili örneğin. E, bir örneğini inceleyelim. Önce burada bir filtreleme yapmak istiyorum. Çalışan iş emriliğini seçeceğim. <gülüyor> Bu Yenilendik ya şu anda. Evet yeni listemiz geldi. Çalışan iş emriliğinin listesi. Bu iş emriliğini çalıştırmak istiyorum. Ve şu anda açılan ekran. E, bu montajı gerçekleştirecek, sahada gerçekleştirecek operatörümüzün ekranı. E, yedi adımdan oluşan bir e, talimat geldiğince bunu başlatıyorum. Ve i̇lk adımdan başlayarak e, detaylarıyla bize bu montaj adımlarını gösteriyor olacak. Evet, birinci adımımız yüklendi. Ee, bu adımda neler yapmamız gerektiği bu sol üstte tanımlanmış durumda. Ee, bu adımı e, gerçekleştirirken kullanacağımız parçaların listesini görebiliyorum. Burada aynı zamanda kullanmamız gereken alet listesini burada görebiliyorum. Bunların her biri e, az önce Burcu'nun göstermiş olduğu talimatlarda hazırlanıyor ve direkt olarak bu uygulama çerçevesinde, yani bu Industrial IoT uygulamasının içerisinde operatör ekranlarına e, direkt olarak yansıtılabiliyor. Bunları aynı zamanda bir AR uygulaması, yani artırılmış gerçeklik uygulamasında görüntüleme imkanı da var. Zamanımızdaki hızlıca onu da göstereyim. Ve bu talimatları operatör sağda bu 3D modelde detaylı bir şekilde inceleyerek gerçekleştirebiliyor. Ve her bir adım tamamladığında da bu pass butonuna basarak complete'i bunu tamamlamış ve ikinci adıma geçmiş oluyor ikinci adımdaki operasyonda biraz bir farklılık var hemen e, onu da bahsedelim e, burada bu e, sonunların buraya sabitlenmesi söz konusu ve e, gerekli aletler arasında bir bağlı anahtarımız var yani e, tork değerini ölçümleyebildiğimiz e, yine bir IOT sistemine bağlı olarak e, tork değerini ölçebildiğimiz bir bağlı anahtarımız var ve e, sağdaki operatör Anahtarı her kullandığında ve her bir sonunu sıktığında burada tork değerini biz alıyor olacağız. Bunu simüle edelim şimdi. E, e, tork değerlerini alalım. İlk bir problem var. Kırmızı işaretler çünkü? E, ve yine bir problem oluştu. Ben bu adım için past fail butonuna tıklayacağım. Çünkü bir problem var bu tork değeriyle ilgili ve örneğin bu e, yanlış tork değeri burada bir komponente zarar verilmesine neden oldu diye. Somunun ya da işte burada bir lastik parçası değilim. Ee, zarar görmesine neden oldu? Ben fail butonuna tıkladığımda bu e, bir e, destek talebi, e, kaliteye ilişkin talepler ya da parça talebi gibi e, üç farklı e, talepte bulunabiliyorum. Destek talebinde bakım ilişkin ilişkini e, destek talebi yapabiliyoruz. E, kalite kısmında Hasar gören parça ya da bileşenle ilgili e, geri bildirim yapabiliyoruz. Part request'e de e, stop miktarı az olan ya da yine e, hasar görmüş olan parçanın değişimi ile ilgili taleplerde bulunabiliyoruz. Diyelim ki bir kalite talebi oluşturalım ve hasar gören bir komponent olduğunu varsayalım ve confirm edelim. Bu adımı yine kompleit olarak geçiyorum ama aslında bu adımı tamamlayamamış olduk bir problem oluştu. Bu operasyonları tamamladığımızda bu e, tamamlanmayan adım ve adımlarla ilgili bazı aksiyonlar alacağız. Şimdi üçüncü adımda bu parçanın sabitlenmesi söz konusu hızlıca geçiyorum bunları. Dördüncü adımda yine bir e, bağlı anahtar söz konusu. Bu anahtar kullanılarak bu e, parçaların sabitlenmesi gerekiyor. Yine bir tok değeri ölçümü alalım. Burada bir problem görünmüyor. Bu adımı Böyle geçelim. Beşinci adımımızda bu parçalar... Yerleştiriliyor. Onu da hemen hızlıca tamamlayalım. Altıncı adımda bu parçayı yerleştiriyoruz. Onu da geçelim. Son adımda yine bir e, anahtar kullanarak bu parçaların sabitlenmesi söz konusu. E, tork alalım. Yine bir problem oluştu. Gördüğünüz bir tork değeri istenilen arabada değil. Bu adımı da fail olarak işaretleyelim. Burada örneğin bu anahtarla ilgili bir sıkıntı olduğuna kanaat getirdi operatör ve bir bakım tanebinde bulunan örneğin. Bunu şemmini bu şekilde tamamlıyorum. Ee, Tamamlamış olduk ama iki ve yedinci adımlarda problemler vardı. Dolayısıyla bunlarla ilgili bazı aksiyonların alınması gerektiğini söylüyor bize sistem. Confirm ediyorum ve şimdi bu yaptığımız adımların özetini ve sorun yaşadığımız iki adımla ilgili aksiyonları göreceğiz. Özet action. Tekliyorum. Burada her bir adım için ne kadar süre harcadığımızı görebiliyoruz ve bu sürelerin ortalama süre ve hedeflenen sürelerle kıyaslanan bir grafik var. En aşağıda da bizim almamız gereken aksiyonlarla ilgili bir listemiz var. Sesliğim zaman ikinci adımda bir hasarlı parça oluştuğunu bildirmiştik. Yedinci 7. adımda da bir bakım talebinde bulunmuştuk. Burada iki opsiyonumuz var. atılması gereken bundan sonraki adımlarla ilgili bir summit for rework diyerek bu adımları tekrarlayabiliyoruz ya da bu yaşanan problemlerle ilgili apt to, to quality report seçeneğimiz var. Yani bunu bir kalite raporuna eklenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi söz konusu. Ben de uygulayacağım burada? Hem bu adımların tekrar kıyaslanmasını istiyorum. Ee, aynı zamanda bunun kalite raporuna da eklenmesini ve bu yaşanan problemlerin orada da e, görülmesini istiyorum. Ee, dolayısıyla bu şekilde Winch e, sistemi üzerinden gelen e, üretim bonu bilgilerinin e, listesini ve bunların ERP sistemindeki stoğumuzla kıyaslanmasını görmüş olduk. Müşteri talimatlarının sahada uygulanışını ve bu uygulanma sırasında yani sahada üretim yapılırken karşılaşılan problemlerle, işte hasar gören parçalar vesairelerle ilgili kalite raporuna ilaveler yaparak buradaki yaşanan sorunları ilgili birimlere aktarmış olduk. Böylelikle bir hani entegre dijital üretim sisteminin nasıl çalıştığını ve bir endüstriyel IoT sisteminin nasıl çalıştığını görmüş olduk bu örnekle birlikte. E, hemen zamanımızı kontrol ediyorum. Biraz e, hızlanmamız gerektiğini görüyorum. O yüzden e, daha başka bir demo göstermeyeceğim. Sadece hızlıca. ThingWeb's Flow uygulamayı Bir soru mu var? Acaba bir ses aldım ama. Yok, soru yok. yok Şimdilik hemen. son bakarız. E, devam edebilirsin Osman. Tamam, burayı tamamlayayım zaten. Ondan sonra varsa soruları alabiliriz. E, Teamworks, Flow, e, Teamworks platformu içerisinde gelen ve e, entegrasyon ve orkestrasyon tool olarak e, isimlendirdiğimiz bir modül ve bu modül sayesinde biz e, 50'nin üzerinde farklı kurumsal uygulamaya ve sisteme e, direkt olarak bağlantı oluşturabiliyoruz. Artı bu sistemler arasında e, otomatik iş akışları oluşturabiliyoruz. E, PNM tarafında tabii ki WinChill e, sistemi ile entegrasyonlar var. Demin ki uygulama örneğinde de gördüğümüz gibi. E, bunun haricinde Teamcenter ve diğer bazı sistemlerle e, diğer partnerler tarafından geliştirilen konnektörlerin kullanılabildiği entegrasyonlar var. E, Application Lifecycle Management tarafında e, GitHub ve GitHub uygulamaları var. Proje Yönetimin tarafında Jira ve Slack uygulamaları ile direkt entegrasyon var. ERP, SAP Sistem direkt entegre olabiliyor veya Dynamics, Dynamics ERP'ye direkt entegrasyon var. Servis uygulamaları tarafında ServiceMax ve Dynamics Field Service e entegrasyon var. IoT'de Teamworks'e. E. E, üretim uygulamaları tarafında Winchill MPM zaten bugünkü konumuzu da oluşturan e, bu entegrasyonu aslında biz e, görmüş olduk detaylarıyla. Bunun haricinde e, SAP MES sistemine veya RackBellin MES sistemlerine direkt entegrasyon var ve burada görmüş olduğunuz diğer e, API ya da e, database sistemlerine de, e, direkt entegrasyonu sağlayabiliyoruz ve bunlar arasında dediğim gibi otomatik iş akışları oluşturabiliyoruz. Deminki uygulamamızda örneğin işte stoğumuzdaki parça eksik ise üretimi e, tamamlamak için bunun otomatik olarak siparişinin verildiği gör görmüştük, i̇şte bunu sağlayan uygulamamız aslında arka planda ThingWorx Flow e, diyerek tamamlamış olayım. Bununla ilgili bu arada e, Mayıs ayındaki ThingWorx uygulamaları ile ilgili olan webinarımızda bir demo da var, IoT PLM entegrasyonunu gösteren ve sağdaki bir cihazdan gelen alarm kaydının PLM sisteminde bir parçanın durumunun değişmesine yol açtığı bir eş akışı tanımlamıştık orada. Onları da inceleyebilirsiniz ya da ThingWorx uygulamaları ile ilgili Diğer e, örnekleri görmek isterseniz on webinarı inceleyebilirsiniz. E, diyerek tamamlamış olayım ben. E, teşekkür ederim. E, sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederiz Osman. Sizin geleyip bilmiyorum ama e, webinara nereden erişebiliriz diye sormuş demin bahsettiğim webinara. E, Youtube kanalımız var Informatif PM adında, oradan erişebilirsiniz. Ee, başka bir kaynak var mı burcu bunu görebilecekleri sana evet, YouTube aynen. kanalında hepsini e, Paylaşıyor olacağız zaten link üzerinden YouTube'dan aynen e, bunun içine bir mail link ya da bir duyuru olur. Oradan erişiyor olabilirsiniz bu kaydı. Bu kaydı paylaşıyor olacağız. Ee, bu şey diğer benim daha önce yaptığım ThingWorks webinarı ile ilgili sorulmuş sanırım. Onun kaydına da aynı şekilde YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. Ayrıca yine ThingWorks uygulamaları ile ilgili yeni webinarlarımız da olacak. Özellikle ThingWorks'un analitik özellikleri ile ilgili Bu işte kestirimci, bakım, kestirimci, kalite ya da adaptif analitik özellikleri ile ilgili de yeni webinarlarımız olacak. Onların duyurularını da yakın zamanda paylaşırız. O zaman sorumuz yoksa teşekkür ederiz. Başka yok sanırım. Evet ben de şu an göremiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu webinar kaydını da aynı şekilde YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler, iyi günler dilerim ben de. Hoşçakalın.